Yeni bir 10 numara 5 yıldız programına ve videosuna da hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Merhaba. Mutlu bir evlilik için, yapın. Mutlu bir evlilik için öncelikle haklı ya da haksız olmaya, haksız çıkarmaya ya da haklı çıkmaya çalışılmamalı bir. İkincisi suçlu veya suçsuz çıkmaya çalışılmamalı iki. Üçüncüsü güç savaşına it dalaşına girilmemeli. Dördüncüsü de çiftler arasında olsun aileler arasında olsun evliler arasında olsun sözlüler nişanlılar Aşıklar, sevgililer arasında olsun. Bir tarafın yaptığı yanlış yüzünden, bir tarafın akrabalarının, arkadaşlarının, iş arkadaşlarının yaptığı yanlış yüzünden sevgilimizi, eşimizi, ailemizi suçlamayalım. Çünkü yapılan hatalar ve suçlar bireyseldir. O kişinin suçu değildir. Eğer e, Sevgilinizin veya eşinizin tarafının yaptığı hatalar yüzünden bütün o aileyi suçlarsanız, hatta sevgilinizi suçlarsanız bir cephe ve rakip grup oluşturma riskiyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda aile içi ve çiftler arası iletişim ve mutlu bir aile içinde sevgilimizi yok ederek, yani kendimize bağımlı, Yaparak veya kendimiz bağımlı olarak ya da kendimizi yok ederek vakıf insanı olarak aşırı fedakarlıklarla bu ilişkiler yürümez. Yani bir taraf feda ederken diğer taraf sadece kâr eden olmamalı. Evet fedalaşıyorsanız fedalaşın, kârlaşıyorsanız kar elde edin kıymetli dostlar. Şimdilik bu sorumuzu burada kısa ve özet kesiyorum. Çünkü devamı gelecek. Biraz merak edin, biraz da siz düşünün. 10 numara 5 yıldız programı işte böyle. Kısa, öz ve net. Gelsin ikinci soru. Boşanma sürecinde çiftler neler yapmalı? Boşanma sürecinde çiftler ilişkiyi bitişiyle hatırlamamalı. Çünkü bitişine bakıldığında bir taraf diğer tarafı Sürekli ezmiş, suçlamış veya diğer tarafı hiç mutlu edememiş gibi algılayabilir. Halbuki ilişkiyi bitişiyle değil de daha çok güzel günleriyle, güzel anlarıyla yani kazanımlarıyla hatırlanır. İkincisi de boşanırken veya ayrılırken o iki kişi arasında özel durumları e, sosyal medyada veya televizyonlarda ya da Farklı kulvarlarda, gıybet, dedikodu platformlarında kadınlar hamamına götürmemek lazım. Çünkü ilişki iki kişiye özeldir. Ve tüm güzellikleri alınıp çıkılarak güzel anlarıyla, o biten ilişkinin güzel hatıralarıyla ilişki müzesinde o güzel anlar yerini almalı, size özel kalmalı. Kıyamete kadar saklanmalı ama ilişki yürütülemiyorsa da demek ki iletişim, uyum, güç savaşları ve benzeri anlaşmazlık ve geçimsizliklerden bitiyor demektir. E tabii ki bütün bunlardan önce de profesyonel bir yardım alın ki ilişkinin bitip bitmeyeceğini. bitiyorsa bile otopsi raporlarını elinizde bulundurun. Diğer türlü kısır döngüye girer, devamlı aynı... Tipleri ve benzerlerini bulursunuz, devamlı hayal kırıklığı yaşarsınız. O yüzden mutlaka biten ilişkiler sırasında ve sonrasında profesyonel yardım alın. Birkaç ay kendinizi de Nadas'a bırakın ki yeni ilişkiye, yeni şartlarda, yeni psikolojiyle hazır olun. Evet, başka bir meraklı soru bizi bekliyor sevgili seyirciler. 10 numara 5 yıldız programı 2020 yılında da yaklaşık 2000'e yaklaşan abonesiyle devam ediyor efendim. Ailelerde ev düzeni nasıl olmadı? Ailelerde ev düzeni sadece bir diktatörün fikrine ya da bir kişinin isteğine göre olmamalı. Ama biliyorsunuz genellikle annelerimiz, babalarımız daha bilgili, daha Tecrübeli oldukları için ev düzeniyle onlardan fikir alınabilir, fikir verilebilir ama ergenin kafasına özellikle çocukların kafasına silah dayar gibi ev düzeni olmamalı. Yalnız e, odayı pislik götürüyorsa tabiri caizse anne veya baba çocuğun ve ergenin odasına belli aralıklarda misafireten geleceğini önceden beyan edip kapıyı tıklatarak e, izin alarak girmeli çünkü ergenin odası gelecekte büyüyecek büyük bir eve belki bir villaya belki bir saraya dönüşecek o yüzden ektiğiniz to tohumlara güvenin efendim o yüzden özellikle ergenlere e, oda düzenine çok fazla müdahale ederseniz genellikle red ve isyan yersiniz e, bu moral motivasyonunuzu lütfen koruyun bırakın odasını istediği gibi dizayn etsin Eğer ayağına fazla bir eşya takılırsa bir gün anlar ki bu odada yaşanmaz hale gelmiştir mutlaka cuma günleri temizlik veya düzen günü olabilir böyle bir haftanın belli bir gününü çocuğunuza ve kendinize göre belirleyin sadece o gün ...kontrole ve misafirliğe... ...gideceğinizi söyleyin. Biraz da şu çocuklarımızı... ...iyilik ve düzen üstünde yakalayalım. Genellikle düzensizlikle... ...yakalayıp ergenin kendisini... ...başarısız, hiçbir şeyi... ...becerememiş, beceriksiz... ...paspal gibi... ...etiketlemeyelim efendim. Çocuğunuzun odasının bir köşesi bile... ...düzenliyse... ...oradan başlayarak zaman içinde... ...biraz da keyfi yetince düzeltecektir efendim. Sevgiler, selamlar olsun diyorum ama hız kesmiyoruz yine. 10 numara 5 yıldız programı diğer soruyla devam ediyor. Boşanma döneminde çocuklara nasıl davranılmalı? Evet, boşanma döneminde çocuğu e, ortadan ikiye ayırmamak lazım. Yani biri sağından çocuğu, biri solundan çekerse çocuk paramparça olur. Zaten aile paramparça olmuş, bir de çocuğu paramparça Etmeyelim. O yüzden çocuğa şu denilmeli, biz iki yıldır işte bir takım geçimsizlikler, bir takım sorunlar, bir takım uyumsuzluklar yaşıyorduk. Seni mutsuz etmemek için uzun süre mücadele ettik. Hem karı kocalığımızı hem anne babalığımızı devam ettirmeye çalıştık. E, gerekirse profesyonel yardım da aldık ama bütün bunlara rağmen görüyorsun... ...seni ve birbirlerimizi daha fazla mutsuz etmeye başladık. İşte bundan sonra karı kocalıktan boşanıyor ama anne babalığa devam ediyoruz. İki farklı evde senin bütün maddi manevi imkanların garanti altında... ...ve yüz yüze, göz göze, diz dize devam edebilecek şekilde medenice boşanıyoruz ama anne baba olarak her zaman düğününde, bayramında, doğum gününde, her koşulda ve şartta anne babalığa devam, karı kocalığa tamam diyoruz diyeceğiz ve her bir delikanlıca ve dürüstçe güç savaşına girmeden anneyi veya babayı yok ederek, çocuklar da anne ya da babadan taraf olmayarak ortada ve dengeli, adil olarak Çocuklar anne babalarına adil, anne babalar da birbirlerine ve çocuklarına adaletli bir şekilde yeni koşullarda hayatlarına musmutlu devam etsinler efendim. Görüyorsunuz 10 numara 5 yıldız programı gerçekten coşkulu. Gerçekten hiçbir yerde olmayan, kitaplarda olmayan ya da olsa bile hayata geçirilememiş birçok yöntemi... Özgün ve organik bir dille aktarıyoruz efendim. Eğlenceli bilgi. En travmatik koşullarda bile evet bütün ciddiyetimizde ama sempatikliğimizde çözümlerimize, profesyonel yöntemlerimize devam ediyoruz. Evet. Başka sorumuz var mı? Son Aile şiddet ödülmek Kıymetli dostlar. işte aile şiddet konusu da ...son konumuz ve sorumuz... ...çünkü niye? Bu çok önemli bir konu... ...görüyorsunuz artık insanımız e, ...telefona şiddet... E, ...kapıya şiddet... E, ...ondan sonra televizyona şiddet... E, ...bacaya şiddet derken... ...sokakta kediye köpeğe şiddet... ...hayvana şiddet... ...hızını alamayıp... ...arabalara şiddet... ...birbirlerine şiddet... ...özellikle kadın... ...kadına şiddet ve cinayetler artmışken... Bazı kadınlar da aşırı feminist duygularla olsun, aşırı bunalmışlıklarla olsun... ...şimdi erkeklere de dalmaya başladı kadınlarımız. Yani erkeğe şiddet başladı. Sonuçta ne olacak? Ütüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasına gerek yok. Zaten birbirimizi yok ediyoruz. Hak ediyor muyuz bunu? Hak etmiyoruz. O zaman ne yapalım? En yakın noktadan U dönüşüyle hatalarımızı anlayalım. Yeni koşullarda öfke ve şiddete hayır, dengeli tepkiye evet, dengeli ve diplomatik ve psikolojik yöntemlerle, öfkeyi kontrole evet, sinirimize dengeli hakim olmaya evet, diyaloğa evet, diplomasiye evet, psikolojik telkin ve yöntemlere evet diyoruz. Eğer öfkenizi, sinirinizi, şiddetinizi engelleyemiyorsanız Mutlaka profesyonel yardım alın ve 10 numara 5 Yıldız programını izlemeye devam edin. Bu arada ekip arkadaşlarıma, İlker ve Ensar beylere çok teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz Ramazan Bey'de sağ olsun, var olsun. My Life TV Türkiye programı ve My Life Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden ve 10 numara 5 Yıldız programından sevgiler, selamlar, hoşça ve dostça kalın efendim.